herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zor oynayacağız umarım beğenirsiniz video benim kanala abone olmayı benimleri açmayı unutmayın o zaman başlayalım evet oha oha o onun yüzünden öldüm ya arkadaş beni resmen kafasına taktik az önce ee, şu eee arkadaşlık işi yapmışlar. Tamam kabul ediyorum hocam. Evet açıyoruz. Ya arkadaş böyle bir şey yok ya. Arkadaş Kuş trollü ne yapıyor ya gıcıkla ne yapıyoruz arkadaş ben bu kızı raporlayacağım yok ada daha gelmişim ben bir sen böyleyim bana ne bir hesap şey sor sormadan gitmem to make ya da dur yazmayalım. Evet. Bundan ah, Allah. Ah, Bu Bu. Bu. Uçun. <gülüyor> Tek attım. Neyse. Hadi devam edelim. Evet. Bir, iki, al İki. Üç. Dört. 6, 7, 8, 9, 9 tane varmış toplamda. Şimdi. Oğlum çok tehlikeli. <gülüyor> Ama yine de tekte geçen ben. Nasıl anlık. kayıp mı oluyor lan? Oha bunlar ka kayboluyor. Acaba gelen var mı lan? çok oğlum ileride onlar takılmış onlar. Ha bu da çok güzelmiş. Neyse. iPhone iPhone X ekranı. ben geri gidemiyorum. Hayır. Çok eğlenceli çünkü. Neyse hadi. Allah Askerasını Dağtalı köye gidiyordum. Neyse şuraya da geçelim. Hmm, mis gibi Arkadaş, hepsi gök kuşağı anlamadım gitti ya. Neyse. Oğlum bizim at aşağı atması gerekiyor onunla. Niye öldürüyor lan bize? dur bakayım bundan geçmiyor bu bu geçiyor şu geçmiyor aynen geçmiyor bu da bir taktik Bu çok çok eğlenceli lan ayy daha orada olanlar var avuuu aşk asıl dahtalı köyü gidiyordum ulandık da şöyle geçildim. mis gibi oldu nereye çıkıyor lan bura huuuu bu ne sonik spil similator oyunu diyor istemez. Allah öldük. Evet. Şurada Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Heh, sekiz, çek boyutu arkadaşlarımız şekilde. Neyse. Ha çok uzun lan. Gerçi o kadar uzun neymiş lan ben bunun daha uzunlarını gördüm. Şurada. Bu <gülüyor> da. Allah. Uuuu uh, öldük. Hmm, şuradan da geçelim arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın size olabildiğince videosuz bırakmamaya çalışıyorum yani elimden geldiğince bir yapmaya çalışıyorum zaten YouTube şorsa da başladım dandik bile olsa De Orada orada değişik içerikler paylaşacağım yine yani onları da izleseniz sevinirim kısaca 3'üncü seviyeye Lan acaba yazmıyor ki de. Biraz daha geliştirseler aslında tam oluyormuş da neyse. Şöyle. Oha! Lan bunun nesi izo bir. bunlar adamı döndürmüyormuş ki yoksa vallahi har oluyor olur yani. Şuradan şöyle. Hmm. Ayrı ilk oynadım oyunların bazılarını oynuyorum ya yani şu anda Ne ara 8 dakika oldu tabi 740 dakika oldu 7.40 dakika oldu ama yani yuvarlasak 8 dakika oldu hadi dönelim oy Fenerbahçe Fenerbahçe rengi var Fenerbahçeliler yorumlara yazsın Arkadaşlar bu arada benim takımın benim tuttuğum takım ne yorumlara yazın doğru bilene kalp atacağım Arkadaşlar ama size hadi şöyle bir kıyak geçeyim oğlum ben de ona gidiyor size Allah size şöyle bir kıyak geçeyim ee... Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tutmuyorum yani. Bunun dışında başka bir takım diyebilirsiniz. Mesela Göztepe olabilir, Batman, Petrospor olabilir falan filan. Aa çok güzel lan. Şimdi ne yapıyorum? Çok güzeldi. Biz akşama kadar bitiririz herhalde. Bu, park bu parkırı. Oğlum parkır nerede bitiyor lan? Oha. Daha çok var. Olmadı arkadaşlar. Şey. İkinci bölümünü de yayınlayacağız. Merak etmeyin. Obe, evet şuradan. Hmm. Allah <gülüyor> ne güzel gidiyordum ya. Neyse. Şu kenardan gidersem bir şey olmaz herhalde. Allah kalsın yine düşdük. O. Evet gayet uzundu. Az önce dediğim merdiven değil mi lan? Neyse. Şurayı geçip daha Aa, son kata gelmişiz. Ya şu Dur son kata orası şimdi. Beslenmeye boşuna. O yüzden çok uzun olacağım. Videoyu çünkü üç buçuk dakika sonra bitireceğim. Olabildiğince az düşmeye çalışacağım. Hatta hiç düşmemeye çalışacağım. Oğlum ben oradan oraya nasıl zıplayayım lan? Oha oğlum ben oradan oraya nasıl zıplayayım? Gabi trambolin koyarsın en kötü şuraya. Oluyormuş lan ucundan tutuyormuş karakter. Korktum lan yanlış yapacak diye. Olmadı arkadaşlar biz bunun her türlü bölümünü çekeriz. Şimdi. Toplama ve çarpma işlemleri. Matematik dersinde mi lan anlamadım. Neyse. Evet. Böyle lazerlerimiz var. Gayet güzel. Allah. <gülüyor> Arkadaş bir de çok fazla. Oğlum bunlar bile gökkuşalanı. Oha. Ayy daha kendi son videoyu sonlandıracağım ya. Şurada da geçelim. Bu çok zor lan. Ya şu o kadar da zor değil sadece uçur at da böyle geç. Şöyle bunu 5 saniyede geçerim. Hı, hmm, bu da biraz zor. Bu da birazcık ya. Bir gidim. Şöyle. Hı, çok güzel oldu. Saniye lan ben bir leaderboard açayım. Leaderboard'u yok ki. Yok lan bunlar emotemuş. Bunlar emotemuş Ay çok hızlı olmam gerekiyor şu anda Acaba video olmuş dakika mı yapsam ben Neyse beğendim anda Parmaklarımı kırdım Ya da her şey 2 dakika sonra da sonlandıralım ya. Çünkü bu parkuru cidden bitirmek istiyorum. Oha oğlum. Bir tane de kaybolmayan merdiven koyayım. Bölceğim şuraya. Allah. Oğlum daha çok var ya. Valla hadi biz cidden bunu bir ikinci bölüm yapacağız. Abi yüzdeyiz buna ikinci bölüm yapacağız yani. Bu da bir az olacak. Allah, düştük lan yine. Ya arkadaş, iki saatte şuraları geçmeye çalışıyoruz. Bir türlü geçemedik ya. Olum yürümek bile beş saniye, beş saniyemiz oluyor resmen yürümek. oğlum ne için yollan? Neyse. Aa arkadaşlar parkuru bitirdim. Kısaymış sandığım Arkadaşlar bitirdik la. Evet arkadaşlar. O zaman bu videoyu bitirelim. Videoyu benim kanalıma abone Leri açıp bay görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.